Bugün Ömer ustamıza arabamızı bakıma getirdik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Bugün müşterimizin aracına bakım ve onarımını yapacağız. Ve dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Ömer Faruk Keskin ile Sanayi Günlüğü her cuma saat 21'de Yeni Mesaj TV YouTube kanalında.